Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Onar. Bugün sizinle birlikte işletme defterinden bilenço defterine geçiş işlemlerini anlatacağım defter beyan sistemi üzerinden. Arkadaşlar defter beyan sitesine ana sayfasına girdikten sonra sisteme giriş yapıyoruz. Ben yaptım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar buradan hangi mükellefimizin geçirme, geçmesini istiyorsak mükellefimizi seçiyoruz. Ben herhangi bir mükellefimizi seçiyorum. Arkadaşlar e, 2019'dan 2020'ye geçtiğimiz için bu sizin e, ekranınızda da gelecek bu mesaj. Size de aynı mesajı verecek. Bütün mükelleflerimiz de aynı mesajı veriyor arkadaşlar. Buna tamam diyorum. Tekrar tamam diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buradan onayla dedikten sonra Bizi ana menüye atıyor Tekrar buradan arkadaşlar mükellef yönetimini seçiyorum Bir, an, bir, bir önce seçtiğim mükellefimizi tekrar seçiyorum Buradan sistem yönetimi Buradan defter işlemleri Defter işlemlerinden 2020'yi seçiyorum İşletme defterinin üzerine gelip işlem yap Dedikten sonra bilançoya geçiş yap diyorum Tıklıyorum arkadaşlar Arkadaşlar bize böyle bir pencere geliyor. E, 2020 için e, noterden tasdik ettirdiğimiz defterin hangi noterden tasdik ettirdiğimizi soruyor. YMİ'ye defteri. YMİ'ye derinin numarasını soruyor arkadaşlar bizden. E, buraya yazdıktan sonra örnek veriyorum. Çorum 2. Noterliği yemeye defteri mesela 11.111 olsun arkadaşlar buraya onayla dediğimde işletme defterinden bilenço defterine geçiş için başvuru yapmış oluyoruz arkadaşlar buraya iptal diyorum ben e, tabi ki onaylamayacağım size göstermek için yaptım iptal ediyorum arkadaşlar peki bilenço defterinden işletme defterine geçiş işlemi nasıl olacak şimdi onu anlatayım arkadaşlar size e, önce bir dilekçe yazmamız gerekiyor. E, bilenço defterinden işletme defterine geçmek için şimdi e, 2019'da BABS formu verdiğimiz için e, 2020'de işletmeye düştüğü için vermeyeceğiz arkadaşlar. Bu ver, verki kodlarının kapanması için e, bir dilekçe yazmamız gerekiyor. Akabinde e, defter beyan sisteminin ana sayfasından başvuru menüsünden ben açmıştım arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi. Buradan mükellefim için başvuru yapacağım sekmesini tıklıyoruz. Buradan mükellefimizin TC ya da vergi kimlik numarasını girdikten sonra mükellef bilgisini getir diyoruz. Arkadaşlar bize bir pencere açılıyor. Bu pencerede işletme defterini seçiyoruz. Adres kısmı var, telefon kısmı var. Onlar zaten muhtemelen doğru bir şekilde gelecektir. En alt kısımdan başvur menüsüne tıkladıktan sonra işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Bütün işlemimiz bu kadar. Başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Bütün işlemler bu kadar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atar, beğenir, yorum yapar, abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımın devamı gelecek. Takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.